Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerden gelen resimlerle ya da sizlerin yorumlarıyla fark ettiğim bazı şeylere değineceğim. Ve bunlara yönelik sizlere birkaç tane ipucu vereceğim. Şimdi ilk ipucumuzdan başlayalım. Arkadaşlar ölçünüzü aldınız. Elini boyuna gayet güzel bir şekilde oranladınız. Öyle değil mi? Objenizi çizdiniz. Mesela şöyle bir... Ben de önceden bir şey başlamışım, bitirmemişim sa şöyle bir obje ben hemen buraya çizeyim ve objenin üzerinden size açıklayayım. Şöyle bir şey olsun. Tamam arkadaşlar böyle rastgele üstün körü bir cisim çizdim. Şöyle bir tık daha belli edelim. Şimdi arkadaşlar böyle rastgele bir cisim çizdim ben. Bunun üzerine açıklayacağım. Şimdi en çok yapılan hatalardan birinden başlıyorum. Hata şöyle yazayım tekrar etmemek amaçlı. Birinci hata resme. Daha doğrusu çizerken, çizerken, resme hiç uzaktan bakmamak. Arkadaşlar çizim yapıyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde başlıyorsunuz. Kafanızı çizme yaklaştırıyorsunuz. Hiç böyle kafanızı kaldırmadan, böyle resmin üzerine çok düşerek, emek harcayarak resmi kafanızı asla geriye doğru çekmeden çiziyorsunuz. Böyle olunca ne oluyor? Siz bir hata yapsanız da fark edemiyorsunuz. Neden? Resmin oldukça içine doğru girmiş oluyorsunuz. Ve kendiniz o açıdan gördüğünüz şekilde çiziyorsunuz. Fakat o an hep aynı noktadan bakarak resim yapmak, sizin resimde yaptığınız hataları fark etmemenize neden oluyor. En büyük oran orantı bozuklukları resmin içine gömülüp çizdiğiniz zaman oluyor. Şimdi bu resme evet tamam yaklaştık. Dibimize resmi aldık. Böyle çiziyoruz, çiziyoruz, çiziyoruz. Tamam. Sonra bir break o no resmi. Bir resimden uzaklaşın. Bir uzaktan o kaldırın resmi. Bir uzaktan o yaptığınız resme bakın. Bunu yapmadığınız zaman ne mi oluyor? Mesela bakın ben aynı şekilde Daly'in gümrülü yapmışım. Şu kısımla bu kısım eşit değil. Ben bunu dibindeyken anlayamıyorum. Neden dibindeyken bana gayet doğruymuş gibi geliyordu o açıyla. Ama şöyle bir uzaklaştırınca bir baktım. Şu anda fark ettim mesela. Şu şekilde burasını daha dar yapmışım. Oran orantıyı sağlayamamışım. Resimden uzaklaşmadığınız için oluyor bunlar. Benim örnek göstermem amaçtı Ben de aynı şekilde yapışmışım resme ve yaptığım şeyi fark etmemişim. Bu sebeple ne yapıyoruz? resmimizi çizerken arada bir resimden uzaklaşıyoruz. Resmi bir bırakıyoruz. Ve ona bakabileceğimiz kadar uzaktan bakıp oran orantımızı kontrol ediyoruz. Gelelim yapılan diğer hataya. İkinci hata. Resmi bastıra bastıra çizmek. Bastırarak çizmek. Arkadaşlar hiç kimse Resmini başından itibaren şöyle bastıra bastıra hatta buna şey ekleyebiliriz bastıra bastıra artı elini hiç kaldırmadan. Elini kaldırmadan kastım ne? Elinizi böyle tek çizgi çizmek zorundaymış gibi alıp bunu alıp etrafını gezdirip tek çizgiyle bastıra bastıra çizim yapmayın. Hele ki resmin başında bu resme başlarken ben direkt şöyle başlasaydım. Yani bunu nasıl bir güzel görüntü oluşturabilir ki? Bu hem hata yapmanızı arttırır. Hata yapma durumunuzu, ihtimalinizi arttırır. Çünkü tek çizgi gitmeye çalışıyorsunuz. Halbuki bakın ben bunda ne yaptım? Gördüğünüz gibi burada bir sürü çizgi var. Elif çizerken bile elimi böyle... Belki de onlarca, belki de yüzlerce kez döndürüyorum. Bastırmadan çok çizgi kullanın. Çok çizgiden size zarar gelmez. Ama bastırmadığınız çok çizgiden size zarar gelmez... Aksine doğru oran orantılı çizim yapmanız için size fayda sağlar. Yaptığınız en büyük hatalardan biri de kendinizi kıyaslamak. Hatta daha doğru olması için kendinizi başkalarıyla Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak çok büyük bir hatadır arkadaşlar. Bu sadece aslında resimde değil, her alanda böyledir. Resimde kendinizi başkasıyla kıyaslayınca ne mi oluyor? Siz daha belki başlangıç seviyesindesiniz. Ve gidiyorsunuz kendinize ortalama bir insanla kıyaslıyorsunuz. Ortalama çizim yapabilen yetenekte bir insanla kıyaslıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Ben beceriksizim, ben yapamıyorum. Bence ben de yetenek yok, ben hiçbir şey başaramıyorum, moduna giriyorsunuz. Böyle olunca çizim motivasyonunuz iyice yerle bir oluyor, düşüyor ve çizimi bırakıyorsunuz. Ve asla o kıyasladığınız insan gibi bir çizim yeteneğine sahip olamayacaksınız. Tabii böyle yaparsanız. Sizin kendinizi kendi seviyenizde birileriyle kıyaslamanız bile doğru değilken, böyle internette yapılan çizimler, fotoğraflara özenip gidip onlarla kıyaslıyorsunuz. Yapmayın. Kendinizi kıyaslayacağınız tek bir kişi var. O da kendiniz. Başlangıçta nasıldım? Devamında ne kadar ilerledim? Ve şu an nasıl? Sizin düşünmeniz gereken bu. Kendi başlangıcınızı bilin. Hatta bu yüzden aslında çizimlerinizi atmayın, saklayın diyoruz. Çizimlerinizi saklarsanız gelişiminizi daha güzel görürsünüz ve bu gelişim sizi mutlu edebilir. Eskiz defteri alırsanız yani herhangi bir defteri de eskiz defteri yapabilirsiniz kendinize. Bir defter alın o deftere başlayın ve ilk çiziminizle son çiziminiz asla aynı seviyede olmayacaktır. Düzenli pratik yapan biriyseniz ve kendinizi kendinizle kıyaslayın. Değilin işte ben böyle başlamıştım. Daha en basit elipsi yapamıyordum. Elipslerim yamuk yumuk oluyordu. Ama sonra baktım artık kusursuz elipsler yapabiliyorum. Ya da tonlamam çok kötüydü. Biraz ilerlettim. İlk başta hiçbir şeye benzemiyordu. Şu an kötü de olsa yine daha iyi bir seviyedeyim. Kendinizi sadece kendinize kıyaslayın. Böylelikle gelişiminizi hem daha iyi görürsünüz. Hem motivasyonunuzu kaybetmezsiniz. Ve geliştiğinizi gördükçe de Gayet motivasyonunuz katlana katlana artar. Gelelim dördüncü hataya. Kesinlikle ve kesinlikle. a c l e m Arkadaşlar bir sakin olun. Hemen bana gelen yorumlarda da görüyorum. İlk videonun altına daha ilk video bitirilmiş. Sıfırdan başladığını belirtiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki portreye geçelim. <gülüyor> Arkadaşlar eğer kurallı bir öğrenim istiyorsanız ya da yağlı boyaya geçelim diyenler oluyor. Sıfırdan başladım, direkt başlayalım. Tabii ki içinizdeki sanatı istediğiniz şekilde, istediğiniz materyallerle yansıtabilirsiniz. Yağlı boya tabloda kural kullanmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Karakalemde kuralda çizim yapmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Ama bu kurallara ihtiyacınız varsa ya da kurallı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız direkt Başlangıçta bu çizimin ilerisindeki konulara ya da farklı materyallere bu yağlı boya olabilir, başka bir şey olabilir. Eğer kurallı ilerlemek istiyorsanız acele etmeyin. Objenizde hatanız varsa mesela objeyi bitirmeden başka bir çizime hemen geçmeyin. Pratiğinizi arttırın, kendinizi geliştirin ve daha sonrasında ilerlemeyi düşünün. Her şeyi tamamlayarak ilerleyin. Tabii ki de kusursuz olmayacak. Hatalar olacak, yamukluklar olacak. Görgelendirmede, tonlamada sıkıntılar olacak. Ama en azından az biraz da olsa biraz ilerledikçe, biraz daha tamamladıkça geçin. Yoksa ben demiyorum bu obje kusursuz, 3 boyutlu olduğu gibi canlıymış etkisi vererek çizin demiyorum. Ama... Bir tip gelişiminizi gördükten sonra kademe kademe ileriki konulara çalışın. Bu yüzden benim yüklediğim videolar olur, başkalarının videoları olur. Her şeyde sırayla ilerleyin. Ben şunu öğrenmek istiyordum, onu deneyim derseniz daha ileriki bir konularda. O videoyu açtığınızda düşündüğünüz kadar başarılı olamadığınız için motivasyonunuz çok düşecektir. O yüzden bunu yapmayın derim. Kurallı çizim yapmak isteyenler için söylüyorum. Yoksa ben de mesela yağlı boya videolar yüklediğimde bir saatten sonra belirli bir yerden sonra artık kuralları bırakın ve tam tersine içinizden ne geliyorsa kuralsız bir şekilde nasıl istiyorsanız öyle çizim yapın diyeceğim fakat bu seviyeye gelmemiz için biraz daha var ne yapıyoruz acele etmiyoruz arkadaşlar diğer büyük hatalardan beşinci hatamız pratik yapmama Bunlar sadece benim videolarım ya da başkalarının videolarını izleyerek olacak bir şey değil arkadaşlar. Sizin her gün, her gün diyorum çünkü yeni başlayan biri için her gün resim yapmak çok önemli. Her gün elinize kaleminizi kağıdınıza alıp oturup karşınıza hangi objeyi alırsanız alın çizim yapmanız gerekiyor. Çünkü... Yeni başlayan biri çizim yapmadan, elini yeterince açmadan gelişemez. Haftada yapsanız bir çizim sizi en alt seviyeden alıp en üst seviyeye götüremez. Pratik yapmadığınız zaman zaten belli oluyor. Çizimlerinizden pratik yapıp yapmadığınız direkt belli oluyor. Çünkü pratik yapanın çizgisiyle yapmayanın daha yeni başlamış birinin hele aşırı derecede belli olur Belki onu siz fark etmiyorsunuzdur ama ileride geliştikten sonra siz de anlayacaksınız. Pratik yapın. Ve hani neyi eksik yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum diye yazıyorsunuz ya eksiniz bu aslında. Pratik yapmıyorsunuz. Çünkü hepiniz pratik yapsanız şu anda benden daha iyi seviyeye gelebilirsiniz. Çünkü ben en üst seviyede olduğumu asla iddia etmiyorum. Değilim de zaten. O kadar bu işin profesyonelleri var. Ben Sanat alanında bir eğitime başlamış ve üniversitede sanattan akademik anlamda ayrılmış biriyim. Başka bir alana yöneldim ama sanatı da elimin körelmemesi için devam ediyorum. Öğrendiğim bilgiler, elimin şu an çizgilere olan aşinalığını kaybetmemek için ben de eğitimlerim çöpe gitmesin diye çizme devam ediyorum. Lisedeki aldığım eğitimden bahsediyorum bu arada. Yani pratik yapmak sadece yeni başlayanlar için değil, belli bir seviyeye gelmiş insanlar için de çok önemli. Hatta siz her gün çizim yapmaya başladıktan sonra birkaç gün ara verince ne kadar gerilediğinizin farkına varacaksınız. Pratik yapmak herkes için önemlidir diyorum. Ve bu 5 ne diyebiliriz bunlara? Yaptığınız bu 5 hatayı lütfen yapmayın. İllaki yaptığınız olacak. Fark etmeden resmin dibine girip uzaktan bakmayı unuttuğunuz zamanlar olacak. Yalnızlıkla bastırarak çizdiğiniz durumlar olacak ruh halinize göre o an. Belki biraz daha gergin olacaksınız ve anlamadan bastıracaksınız. Kendinizi başkalarıyla kıyasladığınız durumlar da olacak. Acele ettiğiniz durumlar da olacak. Pratik yapmadığınız günler de olacak. Aslında bunların hepsi olmaya devam edecek. Fakat bunların farkına varıp... Ve bu hataları yaptığınız sayıları azaltırsanız, bu hataları ne kadar az tekrarlarsanız çiziminiz o kadar çok gelişecektir arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.